Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız Branda sordu. Ben de ona hani Max Sam, Oxford tamamen bütçen, bütçenle alakalı ona göre seçebilirsin dedim. Max Brandalar nasıl? Max Brandaları daha önceden görmüşsünüzdür belki. Birkaç tane görselini zaten ben paylaşacağım. Onları göstereyim. Motor üstünde gösteremiyorum. Şu anda bu motor üstüne bunu şey yaparsak kullanılmış olacak. O yüzden de bir fotoğrafı da koyacağım şöyle bir brander bunların tabi ölçüleri var Ölçülerini de almak gerekiyor iç tarafı böyle hani iç tarafı yanmaya egzoza dayanıklı mı orta düzey diyebilirim zaten hani detayında veya herhangi bir şeyinde böyle yazdık yani dayanıklı ama motorun eğer egzozuna denk gelirse, orada yanma yapacaktır. Çünkü aşırı dayanıklı bir e, madde yapısı yok. E, yani soğuduktan sonra e, koymanız, üstüne dermeniz daha iyi olacaktır. Şöyle bir yapısı var. Alttan geçirilen bir ipi var. Alttan geçiriyorsunuz, şuradan bağlıyorsunuz. Şu şekilde geçiriyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Şöyle bir yapısı var. Motorunuza göre. Bu mesela... Küçük su uygun olan ama arkasında çantası varsa ölçü değişebilir. O yüzden de yani mağazamıza telefon ederek bunu benim ölçüm şudur. İşte arkasında branda var. Şu motoru kullanıyorum filan derseniz ona göre mağazaya sorun telefon dedim. Ben telefon adres telefonunu yazacağım zaten. Şu büyüklükte bir branda. Ne kadar büyük derseniz bu tahminen biraz daha açılmasıyla beraber bir buçuk metreye kadar olan motorları e, kapsayabilecek bir genişliğe sahip. Ve e, ön tarafı biraz daha hani bu, bu uzun kısmı ön tarafa geliyor. Kısa kısmı şuraya kadar arkaya geliyor. Yani bu çantasız bir model. Eğer sizin arkamızda çantamız varsa bu size olmayacaktır arkadaşlar. O oh, haberimizde oldu. Maxen Branda'ya alternatifi yok mu? Maxen Branda'nın alternatifi var tabi ki. Yani Oxford brandlar biraz daha pahalı. Ee, ama e, bu... E, şey, Oxford Branda'lar evet daha pahalı. Ama Maxen Branda'lar biraz daha ucuz. Veya işte Rohel'in... E, Brandası var. Bunlar uçun sulaç. Ondan sonra bunlardan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yaklaşık... Aynı özelliklere sahip. Yanmaz... Değildir. Ona göre... Ee, egzozunuz soğuduktan sonra bunu geçirin e, üstünü kapatın böylece e, tekrar branda almak zorunda kalmazsınız motorunuz da korumasız kalmaz bu 3x'ler olduğu için gayet büyük hem önü hem arka tarafı kocaman yani bu en azından ne diyeyim e, 2 metreye kadar olan ...motorları koruma altına alır ve o şekilde kullanılır. Dediğim gibi Oxford brandalar da var, onların da ölçüleri var. Maxen brandalar, Proel brandalar da var, onların da ölçüleri var. Şimdi bunları kenara kaldırayım, diğer sorulara geçelim. Birkaç tane soruyu beraber paylaşayım. Remzi diye bir arkadaşımız vardı. TourX ve Dekar modelinin birbirinden farkı nedir? Ona da o tarif etmiştim zaten. AGV K3 almayı düşünüyorum. inceleme istiyorum. AGV K3 kasklar bizde yok arkadaşlar. 3000 TL'ye kadar Polgan diye bir arkadaş 3000 TL'ye kadar karbon kask ve 4 mevsim mont önerebilir misiniz? 3000 TL'ye kadar kask ve mont önerisi vermiştim daha önce arkadaşlar. Oradan bakabilirler. birçok aslında soru var. Demiş ki mesela Meli yeni başlayacağım, nasıl bir motora başlayacağını söylememiş Meli. Ee, o yüzden hani ben yeni başlayan birine eğer sporsa veya scootersa e, tam olarak emin değilim. FF397 kaskı önerebilirim. FF397 kask e, bence iyi bir kask. E, hafif sefsi yaptığımı söyleyen birisi vardı ama diğer arkadaşlardan böyle bir e, dönüş gelmedi. Eğer bunun ses yaptığını düşünüyorsanız arkadaşlar uyarın sizin uyarılarınızı açayım biliyorsunuz eleştirilerinizi açayım kanalımızda açık zaten bunu alabilirsiniz kullanabilirsiniz ff 397nin özelliklerini zaten yazınca çıkacaktır ben bunun üstüne alabileceğim yeni olarak mont seçeneklerinden bir tanesi Venom'un dinamik montunu. Öneriyorum, eğer yeni başlayacaksan ve 4 mevsim bir mont istiyorsan Venom, Venom dinamik montunu alabilirsin. Venom dinamik montları da bunlar. Bunları daha önceden zaten göstermiştim, sunmuştum sayfada. Ne tarz özellikleri olduğunu diğer tanıtımlarda görebilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum çünkü hani korumaları var, file dokusu var. 3 mevsim seni idare edebilecek bir mont. İçine bir termal bir şey giydiğinde 4 mevsim bile idare edebilir. Ama aşırı soğuk havada bu idare etmeyecektir bence. Çünkü çok delikli bir yapısı var ve içini rüzgar geçirebilen bir yapısı var. E, o yüzden de bunun yerine başka bir mont alabilirsin. E, Venom Truex alabilirsin veya işte Venom da Kar modelini alabilirsin. Tamamen senin hani yaşadığın bölgeye uygun şekilde bir tane mont alman çok daha iyi olacaktır. E, kış pek yaşanmıyorsa, güney bölgesinde yaşıyorsan e, bunu almana gerek yok. Sadece yazlık varlık alabilirsin. Bu üç mevsimlik. Evet hani çıkartınca biraz daha yazlık gibi oluyor ama doğrudan yazlık olan modeller var. Bu da bayağı hava geçirgendir. Çünkü içinde hani e, fileli bir doku var. Ama bu fileli doku su. daha iyi olan hani daha iyi modeller de var. hani e, sırtında bir koruma var. Arka tarafı da böyle. Arka tarafını da göstereyim. Bunu alabilirsin Meli. Yeni başlayacaksan bence e, hani ortalama Venom Comfort veya Venom e, Venom'un Eldivenlerinden seçebilirsin. Onlar da gerçekten güzeldir. Birkaç tanesinin linkini ve görüntüsünü şuraya ekleyeceğim. Oradan bakıp seçebilirsin. Aynı zamanda açıklama kısmında yorum olarak paylaşıyorum zaten. Ee, yeni başlayacağım dediğim için e, altına dizlik yerine bence Tek 90 Kotal, Pirate, e, Madra. Senin hani sürüşüne uygun olan nedir bilmiyorum çünkü e, spor mu, skuter mu, naked mı Çapır e, mı kullanıyorsun? Yani herhangi bir detay vermemişsin. O yüzden böyle paylaşıyorum. FF dediğim gibi FF 397'e kask alabilirsin, FF 396 kask alabilirsin. Bütçeni bilmediğim için de birkaç tane kask öneriyorum. Hayır, bütçem benim daha az diyorsan, daha yüzden tanıttığım Axis kaslardan alabilirsin. Axis kasları bizim sayfamıza yazarsan veya bizim sistemimize yazarsan orada göreceksin. Game diye bir tane arkadaş, Bajaj Kulsar 200 için e, bu benim başlangıç motorum. 2.000-2.500 ekipman ekipman düzlebilir miyim demiş. demiş. E, ben de ona bence hani o e, bence gerçekten e, iyi bir motor Bajaj e, ve e, bence FF320 ona iyi gidecektir. FF320'nin renkleri bunlar, farklı farklı desenlerin çeşitleri var. Hayır, ben biraz daha iyi bir şey istiyorum dersen Bell Qualifier'ın modellerinden alabilirsin. Onların da güzel renk, desen ve çeşitleri var. Bunları daha önceden tanıttığım için tekrar tekrar tanıtım yapmıyorum arkadaşlar. Ama hani spor sürüşe uygun, Bell Qualifier'larda spor sürüşe uygun, ön havalandırma, üst havalandırma, arka hava çıkış kanalları var. Ee, darbelere dayanıklı bir dış kabuğu var. Ama dış kabuğun benim çok daha iyi olsun diyorsan en azından LS2 Vector Evo, ııı... E gibi bir kask alman gerekiyor. Çünkü onların kompozit bir yapısı var. Hayır, ben daha iyi bir kask alacağım diyorsan ama tahminen 2500 liraya en fazla bir e, çıkabilirim demişsin, bütçem var demişsin. O yüzden de ortalama belko Qualifier alabilirsin. Hayır, benim kask için ayıracak daha az param var diyorsan FF320 alabilirsin. E, daha da az olsun diyorsan Axis e, eagle Axis Dracen kaslardan alabilirsin ama bu da uygun fiyatlı ve spor sürüşe uygun bir e, yapıdadır. Çünkü yani hem açtığında e, bir güneş yüzürü var, hayır ben güneş yüzürü istemiyorum dersen Axis Dracen olabilir. Bell Qualifier olabilir. Bell Qualifier dış kapı olarak biraz daha dayanıklıdır. Çünkü test edilmiş, yıllara e, yayılan bir deneyim var. MotoGP'de de bel Kastar'ın kullanıldığını biliyorsun dur umarım. E, Rexo Venom eldivenlerden alabilirsin. Five Blows daha iyi bir eldivendir. Birkaç tanesinin linkini gerçekten şuraya, linkini diyorum, görüntüsüne ekleyeceğim buraya. Tek 90 kod. Altına da e, Rockwell DNA, TCX Rush veya Dynas bir tane bot alabilirsin. Ama Dynas bot'a benim bütçem yetmez. Rockwell DNA al. Rockwell DNA'lar spor sürüşe uygundur. Ares 200 içinde bence uygun gidecektir. Ben dizlikle yetinmek istiyorum dersen Zandona'nın 61-20 galiba. 61.02 miydi? 61.20 miydi? O tarz disk korumaları var. Proel korumada alabilirsin. O korumaların da görüntüsünü şuraya koyacağım. Ayakkabının görüntüsünü de buraya koyacağım. Buradan bakabilirsin. Alttaki açıklamalardan da linklerine ulaşıp sitemizden girip satın alabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.